Günümüzde çok yeni bir tabir var. Doğum ve hamile koçu kimdir? Herkes bu soruyu merak ediyor. Tam da bu noktada isterseniz ben size yardımcı olayım. Profesyonel koçluk hizmetleri ve eğitimleri almış bir kişinin kendisini mikroskobik ve teleskobik olarak hamilelik ve doğum dönemine odaklanarak profesyonel koçluğu eğitimi almış kişidir. Şimdi tam da bu noktada hamilelik ve doğum koçuna kimler gidebilir? Hamileliği ve doğuma hazır olmak isteyen eşler, aile yakınları, çabucak torun sevmek isteyenler, çocuk sevenler, çocukları eğitmek isteyenler, hamilelik sürecinde zorluk yaşayan birçok iş kadını, çalışan kadınlar hamilelik ve doğum koştuğu hizmete alarak hem hamilelik hem de kariyerini hem doğururum, hem çocuk sahibi olurum, hem de kariyer yaparım diyebilirler.